Yeryüzünün 400 kilometre üstünde, uzay istasyonunun bulunduğu yerde yer çekiminden dolayı ivmenin de büyük olduğunu biliyoruz. Bu videoda uzay istasyonunun yörüngede kalabilmek için, yani yeryüzünün etrafında dairesel bir şekilde gidişini sürdürebilmek için hangi hızda hareket etmesi gerektiğini işleyeceğiz. Şimdiye kadarki dairesel hareket çalışmalarımızdan biliyoruz ki, uzay istasyonunu sabit hızda dairesel bir hareketle tutan şey, bir tür merkezcil ivmedir. Bu merkezcil ivme yer çekiminden kaynaklanan bir ivmedir. Biz bunu yani bu durumu yeryüzünün 400 kilometre yukarısında ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Merkezcil kuvvetin büyüklüğü hızın karesi ya da hızın büyüklüğünün karesinin r ile bölünmesiyle elde edilir. r burada yarıçap yani dairesel hareketin yörüngenin yarıçapıdır ki bu da yeryüzünün çapı ile yeryüzünden uzaklığın toplamına eşittir. Son videoda bulduğumuz şekliyle 6.771 kilometre. Önce bu formülü, yani hızı vektörel hızı bulacak şekle dönüştürelim. Sonra da sayıları hesap makinemize girerek sonuca ulaşabiliriz. Her iki tarafı da R ile çarpalım ve içler dışlar çarpımını uygulayalım. V kare eşittir. ivmenin büyüklüğü çarpı yarı çarp. Hızın büyüklüğü eşittir, ivme çarpı ya da ivmenin büyüklüğü çarpı yarı çapın kare kökü. Şimdi hesap makinemizi alalım ve ölçü birimlerimizin doğru olup olmadığını anlayalım. Bu metre bölü saniyenin karesi çarpı metredir. Yani metre kare bölü saniye karedir. Ve bunun da kare kökünü alınca metre bölü saniye elde edersiniz ki bu da bizim istediğimiz ölçü birimidir. Şimdi hesap makinemizi alalım ve bunu gerçekten hesaplayalım. Evet geldi. Bu yükseklikte yer çekiminden kaynaklanan hızın büyüklüğü yani 8.69 metre bölü saniyenin karesi çarpı dairesel yolumuzun yarıçapı yani Dünya'nın yarıçapı olan 6.371 kilometre artı 400 kilometrelik yükseklik yani 6.771 çarpı 10 üssü 6 metre ve bütün bu ifadenin karekökü. Dikkat ettiyseniz, birimlerimizin hepsi metre cinsinden olmalı. Hız birimi ise metre bölü saniye. Şu da metre cinsinden, Böylece birimler bize tuhaf sonuçlar vermemiş olur. Hızla ilgili sonuçlara metre bölü saniye cinsinden bakacak olursak, 7670 elde ederiz. Aslında 7670 de yuvarlayabilirdim ama sadece ilk 3 basamağa bakacağım için 7670 metre bölü saniyeyi esas alacağım. Yani yörüngede kalmak için gerekli hız 7670 metre bölü saniyedir. Bunu biraz algılamaya çalışalım. Uzay istasyonumuz her 1 saniyede 7000 metreden fazla gidiyor. Yani 7 kilometre. Her saniye 7 kilometre gidiyor. Evet, şu yana gittiğini varsayıyoruz, bu müthiş bir hızdır. Bu hızı saat ve kilometre cinsine dönüştürürsek, 7670 metre bölü saniyeyi aldık, bir saatin içinde olan 3600 saniye ile çarptık. O zaman saatte gittiği hızı metre cinsinden buluruz. Bunu kilometreye çevirmek için de 1000 ile bölelim. Çünkü her kilometrede 1000 metre vardır, değil mi? Metreler gider, saniyeler de gider ve sonuç... Kilometre bölü saattir. Şimdi bu hesaplamayı yapalım. Önceki hesabımızda çıkardığımız 7670'i 3600 ile çarpıp 1000'e bölelim ya da sadece 3.6 ile çarpalım. Yaklaşık sonuç 27600 kilometre bölü saattir. Ve bu gerçekten kavraması zor bir hızdır. Hemen aklınıza şu soru gelmiş olmalı. Çok büyük bir uzay istasyonu nasıl oluyor da bu hıza ulaşabiliyor ve bu hızı sürdürebiliyor? Bu hızın yanına bile yaklaşamayan bir jet uçağı o hıza ulaşabilmek yani kendi hızına ulaşabilmek ve sürdürebilmek için çok büyük motorlara sahip olması gerek değil mi? Bir jet uçağı 27.600 km bölü saatle gidemez. Peki bu kocaman kütle nasıl oluyor da bu hızda ilerleyebiliyor? Bununla bir jet uçağı arasındaki fark şudur. Bir jet ya da bir araba veya başka bir araç, neyse biz jet uçağı dedik, onunla devam edelim. Bir jet uçağı, havanın içinden gitmek zorundadır. Havayı aslında kendini ileri götürmek için kullanır, yani havayı içine alır ve hızlıca dışarı atar. Ama hava bir yandan işimize yararken, bir yandan da taşıtımıza direnç uyguluyor, değil mi? Dolayısıyla eğer uçağımız motorlarını kapatırsa, hava uçağın yüzeylerine çarpacak, ve yavaşlatıcı bir sürtünme etkisi yaratacak. Ama uzay istasyonumuz ya da uzay mekiğimiz ya da uzayda giden herhangi başka bir araç, uzayda giderken aslında bir boşluk içinde yol alıyor değil mi? Yüzde yüz olmasa da neredeyse tam bir boşluk içinde gidiyor. Yani neredeyse hiç hava direnci yok. Ya da önemsiz miktarda, çok ufak bir miktarda hava direnci söz konusu olabilir. Ve hatırlıyoruz ki Newton kanunlarına göre hareket halindeki bir nesne, Üzerinde bir direnç olmadığı sürece hareket haline kalmaya devam eder, hareket haline kalmaya çalışır. Bu uzaydaki nesnede onu durduracak, yavaşlatacak bir hava olmadığı için gitmeye devam edecektir. Aslında merkezci livmeye sebep olan yerçekimi olmasaydı bu araç uzayda sonsuza kadar dümdüz bir rotada gider dururdu. Bu önümüze ilginç bir konuyu getiriyor, aklımıza ilginç bir konu getiriyor. Yani eğer dünyanın etrafında bu yüksek hızda sürekli gitmek istiyorsanız, hızını pek değiştirmemelisiniz. Örneğin, yavaşlarsanız döne döne dünyaya yaklaşırsınız. Tersine hızlanırsanız döne döne dünyadan uzaklaşırsınız. Çünkü bu yerçekimi kaynaklı merkezciliğimi sizi bu mükemmel dairesel çizgide tutmaya yetmeyecektir. Yani bu hızı mutlaka korumanız gerekmektedir.